Talep ve tüketici fazlası konuları üzerinde oldukça detaylı konuştuk, şimdi konuyu diğer yönden ele alacağız. Arz eğrisini düşünelim. Konumuzun tüketici fazlası kavramı olduğunu tahmin etmişsinizdir. Bu eksende fiyatlar olsun, diğer eksende de miktarı gösterelim. Diyelim ki çilek çiftliğimiz var Bu da arz eğrimiz olsun Bu arz eğrimiz buradaki de talep eğrimiz Ve Arz eğrisine yaptığımızın aynısını talep eğrisine de yapacağız Fiyatı düşünmek yerine üretim miktarı üzerinde düşüneceğiz Belirli bir üretim miktarını düşünelim ve üreticinin bu miktarda üretim yapması için fiyatın ne olması gerektiğini belirleyelim Üretim miktarımız burada yer alıyor, bunun 1000 kilo olarak düşünebilirsiniz. Burası 1000 kilo, burası 2000 Burası 3.000, burası 4.000 ve burası da 5.000 kilo. Buraya da kilo başına fiyatları yazalım. 1 lira, 2 lira, 3 lira, 4 lira ve 5 lira. Bu fiyatlar 1 kilo için. Diyelim ki üreticinin 1000 kilo çirek üretmesini istiyoruz. 1000 kilogram çirek üretmeleri için fiyat nerede oluşmalı? Bu soruya cevap arayalım. Üreticinin bakış açısından bakacağız Yani üreticinin 1000 kilo çilek üretmeyi ikna olması için Fiyatın ne olması gerektiğini düşüneceğiz Çilek ürettiklerinde en azından Aynı kaynaklarla başka bir şey ürettiklerinde Kazanacakları kadar parayı Kazanabilmeleri lazım Aynı kaynakları kullanarak Başka bir şey ürettiklerinde kilo başına 1 lira alıyorlarsa Çilek ürettiklerinde de en az 1 lira almaları gerekecek. Tarlalarını elma veya üzüm üretmek için de kullanabilirler. Hiçbir şey yapmasalar en azından tarlayı kiraya verebilirler. Eğer çilekten kazanacakları bu alternatiflerin altında kalırsa diğer alternatiflerden birini tercih edebilirler. Yani üzüm ekebilirler, tarlayı kiraya verebilirler. Dolayısıyla en az fırsat maliyeti kadar kazanabilmeleri lazım. 1 kilo çilek üretimi için fırsat maliyeti tam burada olacak, İlk 1000 kilo için ortalama değer bu Şöyle düşünmek de mümkün Üretilen ilk 1 kilonun fırsat maliyeti burada olacak, üretilen bir sonraki kilonun fırsat maliyeti de hemen burada olacak Birbirini izleyecekler 500. kilo burada, diyelim ki 1000. kilo da burada Ve diyebilirsiniz ki ilk 1000 kilonun ortalaması burada oluşacak Şimdi onların ayrıca 1000 kilo daha üretmelerini istediğimizi varsayalım, yani bu üreticinin toplamda 2000 kilo üretmesini istiyoruz Peki bu durumda ne yapmalıyız? Tamamen aynı şeyi yapacağız arkadaşlar, panik yapmayalım Üreticinin veya pazarın diyelim fark etmiyor Bu ilk 1000 kiloyu zaten üretmekte olduğunu varsaydık İkinci 1000 kiloyu üretebilmek için neyden vazgeçmeleri gerekecek? İlk 1000 kiloyu üretirken en uygun üretim kaynaklarını kullandıklarını varsaymıştık, yani çileğin en iyi şekilde yetiştiği toprak, en kalifiye iş gücü, belki ulaşım ağına daha yakın oldukları için ürettiklerini sevk etmekte daha ucuz olmuştur, yani koşulların iyi olduğunu düşünelim üretim yapabilmek için. Ancak bu zaman sürecinde şimdi İkinci bir bin kilo çilek istiyoruz Buradaki süreyi de bir yıl olarak düşünelim İkinci bin kilo için üretimde kullanılan kaynaklar iki kadar etkin olmayabilir Belki ulaşım biraz daha uzak olacaklar Belki de en kalifiye işçileri bulamayacaklar Dolayısıyla üretilecek olan ikinci bin kilo için Fırsat maliyeti biraz daha yüksek olacak Ortalama fırsat maliyeti bu şekilde oluşacak İlk 1000 kilo için fırsat maliyeti bu şekilde oluşmuştu, ikinci 1000 kilo içinse buradaki gibiydi. 2000 kilonun toplamı için ortalama fırsat maliyetleri de buydu. Şimdi bir sonraki 1000 kilogramı düşünelim, pazardaki toplam arzın 3000 kilogram olmasını istiyoruz. Yeni eklenen bu 1000 kilogram için fırsat maliyetine bakalım. Daha önce fiyat 3 lira olduğunda ne kadar üretim yaparlar diye düşünmüştük ve 3000 kilogram üretebileceklerini bulmuştuk. Şimdi ise diğer açıdan bakacağız. Eğer üretimin miktarının 3000 kilogram olmasını istiyorsak, fiyat nerede oluşmalı? Üreticiler için arz eğrisi aynı anda fırsat maliyeti eğrisidir. Bunun arz ve bunun da talep olduğunu düşünelim. Buradaki fiyatta arz-talebin kesiştiği yer olacak. Piyasada oluşan fiyat da bu olur. Şimdi burada neler olduğuna bir bakalım Hesaplama kolaylığı sağlaması açısından Burada oluşan fiyatın 4 lira olduğunu varsayalım. Bu fiyat seviyesinde talep edilen ve Arz edilen miktar ise 4000 kg 4000 kg için üreticilerin fırsat maliyeti 4 lira olacaktı Onlar da tam bu kadar kazanıyorlar zaten Ancak İlk 3.999 kilogram için fırsat maliyetleri fiyatın altında, yani ilk 3.999 kilo için çileklerini fırsat maliyetinin üstünde satabiliyorlardı. Tüketici fazlasından bahsettiğimizi hatırlayın. Şu an örneklediğimizde üretici fazlasını oluşturuyor. Burada ilk 1000 kilogram için üreticilerin fırsat maliyeti 1 lira civarındaydı ancak sattıklarında ellerine 4 lira geçiyordu. İkinci bin kilogram çilek için fırsat maliyetleri kilo başına 2 lira gibiydi Grafiğe bakıp göz kararı söylüyorum bunu tabi ki 2 lira, çilekleri ise kilosu 4 liradan satabiliyorlardı. Yani bu fazlalık üreticide kalıyor Eğer pazarı yani üreticilerin tamamını düşünecek olursak Buradaki alanın tamamını alıyorlar Buradaki alan fırsat maliyetin üstünde ellerine geçen değeri gösteriyor bunu üretici fazlası olarak adlandırıyoruz. Üretici fazlası veya üretici artığı dendiğini de duymuş olabilirsiniz. Buradaki arz eğrisinin doğrusal olduğunu varsayacağız. Burada bir üçgen var. Üçgenin alanını bulalım. Üçgenin bir kenarı 4 eksi 1 eşittir 3, yani kilo başına 3 lira. Bu kenarı ise 4 nokta 4000 kilogram. Üretici fazlasını bulmak için, bu bölgenin alanını hesaplayacağız. Burayı başka bir renkle boyayalım. Üçgenin alanını bulmak için 3 çarpı 4000 bölü 2 dersek 6000 lira edecek. Miktara bakalım, miktar 6000 birim ve fiyatta kilo başına 3 lira, yani bu dönem için üretici fazlası 6000 lira olacak.